Selam millet. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün ne, ne video izleyeceğimizden önce 400 bin'i bir kutlamak isterim. Şu an 400 bin olduk mu olmadık mı onu da bilmiyorum. Yani çünkü bu videoyu önceden çektiğim için daha şu an olmadık mesela. Ama inşallah bu video yayınlandığında olmuşuzdur. Olduysak alırım bir hayırlı olsununuzu. Olmadıysak da tuh artık falan yazın. Yani artık bir olalım ya. Bugün hepimizin anlayabileceği acı verici şeylere bakacağız. Hepimizin anlayabileceği derken yani hepimiz yaşamışızdır. İllaki başımıza gelmiştir. Anlayacağınız biraz rahatsız edici, biraz gıcık edici bir video olacak. Hemen lafı uzatmayalım ve serice videoya geçelim. Tabi el şıklamadan videoya geçilmez. Serice videoya geçiyoruz. Yalnız video yüklendiğinde 400 bin olmamış olursak bozuşuruz ha. Ayağın arkasındaki o yaraya yapma ama ya Şu an bak bende de var Tam ayağımın arkasında yeni aldığım Ayakkabı vurması sebebiyle Şurada bir yara var yürürken var ya Canımdan can gidiyor ya Buna bir de yara bandı yapıştırıyorsun O da çıkıyor durmuyor yerinde Yani ayakkabıyı aldık giyemiyoruz Videonun kralı bu olmalı. Kapı ayağınızın üstünden geçiyor gidiyor. Böyle bütün parmaklarınızı ince bir çizik bırakıp gidiyor ya. Uyuz oluyorum ya. Yani neredeyse serçe parmağınızı çarpmışsınız gibi böyle uyuz edici bir şey. Eski evde çok oluyordu da bu evde Allah'tan kapıların hepsi yere sıfır olduğu için olmuyor şu an. Muz kesme aparatıyla nasıl bir rahatsızlık. Evet. Ee, ben burada rahatsız olmadım ya. Siz oldunuz mu? Bu videonun burada ne alakası vardı anlamadım. Ben, benlik hiçbir sorun olmadı şu an. Of! Kafanızın arkası böyle şu an. acıdı ya. Yarılmış gibi bir acır ya. Böyle kaşırsın kaşırsın. Öyle bir acır ki yani kaşınmaya başlar. Çok uyuz edici bir durum ya. Şu an benim kafamın arkası acıdı. Aramızda diş teli falan takanlar varsa bileceklerdir. Telden sonra da böyle plak veriyorlar ya. Ablanın plağı oturmuyor. Evet ısırarak oturttu onu. Yani ben takmadım dişleri ama ne kadar acıdığını hissedebiliyorum ya. Çünkü dişleriniz bir anda o kalıbın içerisine giriyor. Yani böyle olmadığı bir şekle bürünüyor ya. O kesinlikle çok acıyordur. Ufak bir cips sakızına yapıştığında Aa! falan diye ölüyor. Ya iğrenç bir durum değil mi ya? Sakızınızın içerisine böyle dişinizin arasından gelen bir cips karışır ya. İşte orada o sakızın da tadı kalmaz. Cipsin de tadı kalmaz. Hayat böyle çekilmez bir hal alır. Güzel güzel yemeğini almışsın. Patatesin var, cipsin var. Hayvan oğlu hayvan geldi vurdu. Ya geldi şimdi yani ne yapma ya. Gerçekten benim sinirlerim bozuldu. Ben çocukken 1. 2. sınıftayken miydi neydi? Annem ekmek arası şokella koymuştu. Tam o şokellalı ekmeği yiyecekken arkadaşım bana çarpıp ekmeğimi düşürmüştü. Ekmek çöpe gitmişti. Ağlayarak çocuğa saldırmıştım ya. Adını da hatırlamıyorum ama sen beni hatırlıyorsan gerçekten çok özür diliyorum. Çocuktum. Dünyanın en gereksiz videoları yani şu videoları çeken insanlara saygım sıfır ya saygı duyamam ya ne kadar saçma bir video yani hanginizi rahatlatıyor böyle salak salak yemeklerin sıkılması işte yemeklerin boşa gitmesi israf edilmesi yani bilmiyorum ben uyuz oluyorum ya böyle videoların hepsini dislike atasım geliyor gerçi ben dislike atsam ne olacak adam o videoyu atmaktan vazgeçmeyecek ki işte bir can sıkıcı olay daha bütün kalan donutları çöpe atmışlar abi siz nasıl bir hayvan iş? etmesiniz ya. Ya koyun bir kenara insanlar alır yer yani. evsiz insanlar illaki vardır yani. Senin onu çöpün içerisine atmana ne gerek var? Koy çöpün kenarına poşetin içerisine diğerlere. insanlar gelsinler, alsınlar orada. Ama nerede bu amargalar da nerede? Ne bilir bunlar müsrifliği. Bunları arkadaşlarına gönder ve onları rahatsız et. Ee, evet. Çorap, ıslanmış çorap. Sağ ol ya bacım. Gerçekten ben senin arkadaşın değilim ama ben niye rahatsız oluyorum ya durduk yere? Çorbanın içine düşmüş kaşık Ay ketçapı komple niye öyle bir terslik yaptınız ya o kadar ketçapı ne yapacağım Hele şu an gördüğümü kesinlikle unutmak istiyorum Kuru fasulye dondurma gibi bir şey mi ya bu Bu ne tüysüz köpek mi bu da Abi ne olduğu da belli değil sosisten pasta falan Aa! dev duran yok koltuk altı şeyini ısırmış Abla ne yapıyorsun artık git başımda Ben senin arkadaşın değilim ya gece gece geldin tadımı kaçırdın abla Allah seni alsın Günde herhalde 5 milyon kez falan yaşadığım bir olay. Yani artık o kadar çok yaşadım ki ayağımın altı yok yani. Ayağım yok ben hissetmiyorum hiçbir şey. Kablolara basıyorum fişlere basıyorum Her şeye basıyorum Ayağımın altı yok dediğim gibi ben acı hissetmiyorum İşte videonun kralı geldi ee, Serçe parmak çarpma olayı Yani bunu yaşamayan yoktur Bunda canı acımayan yoktur Bunu böyle ayağını çarptıktan sonra Bir kaşıntı gelir ya böyle acıdan aa diye kalırsın böyle Ya yani en azından ben öyle kalıyorum İğrenç bir durum ya İğneyi o tırnaklarla alamazsın ya Ayy o ip geçmez saatlerce uğraşırsın Annen verir sana oğlum şunu bir geçir diye Sen de yarım saate uğraşırsın Geçmez ne? Hayır ya Ay. Çıkması işte buna dayanamam ya buna gerçekten kusabilirim ya o yüzden çok fazla bakmayacağım hemen geçeceğim bunu Çaya batırdığın kurabiyenin kırılması bunu da çok yaşıyorsunuzdur yaşıyorsunuzdur diyorum çünkü ben kurabiye yemiyorum biliyorsunuz ki diyetteyim Aa bu videoyu izlemiştik başka bir videoda şurada bir şey olur çekersin bütün vücuduna kadar gider o ya bakıyorum şu an var mı diye şu an bende yok ama muhtemelen sizlerde vardır yani şuralarda falan vardır bende niye yok onu anlamadım ya olur. Mu? demek ki ya önceden yedim kopardım ya da et çıkmadı bu arada her sabah yaşadığım bir şey yumurtayı yapıyorum yapıyorum ondan sonra tavadan illaki bir parça yere düşüyor ya. gel de sinirlenme şimdi ya abicim hepiniz böyle kayarak o tabağın içerisine gitsenize yani bir taneniz niye yere düşüyorsunuz Oo bu da aynı ben böyle bir an bir titrersiniz <gülüyor> kahve her yere dökülüm bunun neden olduğunu olduğunu hiç anlayamıyorum ama ya dikkatli dikkatli gidiyorsun bir anda bir titreme geliyor bütün kahve dökülüyor yerin karpuz yerken dirsekten değil mi? Yani görseli bile uyuz edici ya Böyle buralarından akar Hatta işin daha kötüsü kolunu kaldırdıktan sonra da Buraya kadar gider ya O yüzden karpuzu hiçbir zaman ben böyle yemem Keserim güzel güzel dilimlerim Alırım çatalımı insan gibi yerim Pringles Change Day Logo Aaa Pringles'ın logosu değişmiş E tabi biz fakırık nereden bilek 15 lira cipse veremediğimiz için Evet böyle bir şey olmuş Aramızda belki fark edenler vardır Yani ben almam e, yani 15 lira Çünkü nereden fark edeceğim ben Kötü olmuş gibi ama ya. Hani o tanınan marka ilk logosuyla olması gerekiyor yani bence. Logo değiştikten sonra ben de uyuz oluyorum. Yine milletin arabasının acısını biz fıkaralar çekiyoruz ya yani. Adamın ön tampon gitti ayrıldı tampon. Ya ama bana ne diyemiyorum işte. Yani araba adamın. Ben mi ödüyorum parasını diyemiyorum işte. içimdeki o fıkaralıktan yani o arabayı hiç görmemişiz ya. O yüzden benim içim acıyor. Sen de o arabayı almışsın. Sürmeyi de becerememişsin ya. O araba öyle Öyle mi sürülür ya sen bir bana ver ben bak Videomuzun da sonuna geldik. Hepimizin başına gelen can acıtıcı şeylere baktık. Şu ağızdan saç çıkma olayı var ya benim için videodaki en kötü olay oydu. Eğer videoyu izlerken rahatsız olmak yerine eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız bunu bir yorum yazarak ve videoya bir like bırakarak gösterebilirsiniz. Şuradan kanalıma abone olmayanların yemeğinden topak topak saçlar çıksın inşallah. Şuradan da diğer videolara göz atmayanlardan çıksın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.